Kanka, herkes tek aç. Ana, herkes tek aç dedik ya adamı. Açmadı. Neyse hiç <gülüyor> Yok herkes tek falan. Ananı. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda Taktik Force'ta Agur haritasındayız. Agora'da herkes stek açtıracaktım Açtır, açmadı yakışıklının biri O yüzden takım maça girdik o da baya bir az kişi var ama çoğalacaktır Biraz levelleri düşük Devuç kan evdesin <gülüyor> Herkes tek aç dedim Kardeş <gülüyor> Herkes tek aç dedim yapacağım şey Arkadaşlar videolarımızın Devamı için likelamayı unutmayın Abone olmayı da unutmayın Çok sevinirim Oğlum bir tane hasar vereydim Bari ya Ana mermi bitti Ben bunu oynayamam Şuradan biri gelecek Sakince şu karşıya geçeyim 9x yaptık la Vurdum biraz Vurdum biraz Arkadaşlar, e, geçen el bir oyuncu geldi yanıma. Benim adamım. Adamım. Bir oyuncu geldi yanıma. Oyunun bir videosunu izlemiştim. Adam oynabildiğin saldırıyor böyle okuz gibi küfür ediyor. Bu nasıl oyun? Teneke gibi silahlar. Se Oyunu ses bok gibi. Lan dedim kardeş, sen hayırdır? Hem oynay videosunu çekiyor Hem de oyuna hakaret ediyorum Destek çıkmak yerine Arkadaşlar çok sinirlendim O yüzden Baya bir küfür ettim Tabi küfür etmedim de Baya bir konuştum yani çocukla Destek olman lazım koç Teyze geldi biraz kalabalık nasıl arkadaşlar Ananım 12x yaptık lan Ananı 12 birdi ya. Mermim bitti iki kere ütüse mermisini bitirdim silahladım <gülüyor> Bak ait eğlenceli bir oyun arkadaşlar size tavsiye ederim İndirin bence Hem türk oyunu abi desteklemek. Teyzeyi de vurduk. Aleykümselam kanka hoş bu, bu Teyzenin snipe'ları çok iyi arkadaşlar. Ananın Teyzen snipe'lar çok iyi o yüzden Kaçmak lazım Oğlum roundu çok aşmışlar adamlar ya Ana'nın Gel geldi ölecek <gülüyor> Kanka Mesut, teyze iyidir ya arkadaşlar onda kanal var Mesut Teyze diye herhalde Mesut Teyze'yi aratırsanız Şuradan biri mi görüyor? Ah Ama abone sayım fazla yükselmiyor ya Kanka zor iş ya Sen ne diyorsun? Neyse oyunumuza dönelim şimdi muhabbet etmiyelim burada Burada mı lazım? EZ'den kaç. Şöyle bir atayım. Ondan bir adam var. Neyse. Şu an iyi gidiyoruz ya. Arkadaşlar oyuna niye kimse girmedi ki? O diye kimse girmedi. Yoksa oyunda bayağı bir kişi vardı ya. Bazen var ya arkadaşlar. Oha. Çok kötü sıktım. silaha da tavsiye ederim arkadaşlar. Nasıl yani? Zaten öyle bir şey de dedim galiba hatırlattım başta gene. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Ulan şu silahtan alacağım ha Bu silah da çok iyi Bayağı güçlü arkadaşlar Sekmesi Var biraz da sekiyor da Ama gayet iyi Şu an oyunculu Hiç kalmadı karşıda şu an belki de Bunun dibimize kadar girdi adam Eee Oyuncu kalmadı la 3 vs 1 atıyordu adamla Neyse saygısızlık yapmıyor arkadaşlar da oyundan çıkmasını bekliyorum arkadaşlar Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ee, böyle olsun kanalıma abone olmayı unutmayın videolarda beğenmeyi unutmayın görüşürüz. Mu gördüm bak o da beni gördü.